Merhaba sevgili akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler bu ay sizin için romantik bir ay aşk hayatınızda güzel açılımlar olabilir sosyal çevrenizde de hareketlilikler var geleceğe daha iyimser daha umutla bakıyorsunuz ve birçok konuda da hayatınızda çok iyimser adımlar atabilirsiniz yeni ayla başlıyoruz Mart'ın ikisinde 12 derece balık burcunda 5. evinizde jüpiterle birleşen çok iyimser keyifli yardımcı bir yeni ay var Evet jüpiter iyicir bir gezegen ve balık da çok güçlü şifalayıcı bir gezegen ve size şans evinizde aynı zamanda aşk evinizde Şimdi bu yeni ay tabii ki size hayatınızda romantik bir ilişkiyi, bir aşkı, bir flörtü, getirebilir. Bununla ilgili imkanları açabilir, şanslar getirebilir. Süre gelen ilişkilerinizin de bu dönemde daha destekleyici, daha hoş, daha verimli, daha duygusal olabileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak, hamilelik, doğum gibi konuları da destekliyor. Yani çocuk istiyorsanız bu yeni ayında çok güzel tesirler getirmesini bekleyebiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın size çok daha güçlü tesirler getirmesini bekleyebiliriz. Gezegeniniz Mars, ayın ilk haftası içerisinde Oğlak burcunda, Venüs'le birlikte ve Pürtoyla da birleşecek. Yani aslında bu aya çok hırslı ve kararlı başlıyorsunuz sevgili akrepler. Ee, düşünceleriniz, fikirleriniz her neyse burada çok tutkulusunuz. Disiplinli, kararlı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Hani bu yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili olabilir. Bir anlaşma, sözleşme konusu olabilir. Resmiyetle ilgili konular ön planda. Eğitimle ilgili konular olabilir. Bir süredir de uğraştığınız konular olabilir. Artık kesin ve net e, hareketler e, e, söz konusu Burada bazı ilişkileriniz, mesela kardeşlerle ilgili, komşularla ilgili veya iş arkadaşlarıyla ilgili bazı ilişkilerinizde de artık e, hani çok güçlü kararlar verebilir. Belki kesin bir çizgide çekebilirsiniz bazı ilişkilerinizde ya da bazı fikirlerinizde ve düşüncelerinizde bu adımları atabilirsiniz e, ayın ilk günleriyle beraber. 6'sından itibaren Venüs ve Mars Burcuna geçecek. 4. evinize doğru ilerliyorlar. Bu süreç birazdan özel hayatınız artık. Ev yuva alanınız, evdeki mutluluğunuz, konforunuz, ev yuva olunca tabii ki birazdan yuva, aile kurma gibi etkiler de olabilir. Çocuk sahibi olma, evlenme ve benzeri tesirleri de artık gündeme getirebilir. Böyle gündemleriniz varsa zaten balık yeni ayı da size fırsatlar getiriyor. Ayın altısından sonra Venüs'ün Mars'ın da ev yuva alanına geçişi hani buralardaki enerji dinamiklerini de güçlendirmeye başlayacak. Merkür 10 Mart'tan itibaren Balık burcunda. Çok duygusal, sezgisel, sizi yaratıcılık olarak da destekleyen, aynı zamanda ilişkilerde daha duygusal anlamda birbirinizi anlamanız, anlayış anlayış göstermeniz, empati yapmanız anlamında da destekleyen bir geçişte de olacak. Jüpiter'le birleşecek, Neptün'le birleşecek. Bunlar çok ilahi, çok böyle mistik, süpüter etkiler de veriyor. Hani bu ay önemli manevi rehberlikler almanız sezgilerinizden yararlanmanız mümkün çok ilginç tesadüfler hayatınızda böyle belki hiç ummadığınız hani çok hayal ettiğiniz ama gerçekleşmesini çok beklemediğiniz teklifler karşılaşmalar haberler hayatınıza akabilir böyle de özel tesirler söz konusu ayın 18'ine geldiğimizde 27 derece Başak Burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 11. evinizde. Hayaller, umutlar, dilekler evinde tamamlanma enerjisi var. İşte bu sizi belki bir hayal ettiğiniz bir duruma, bir dileğinize kavuşturabilir. Bir projenizi sonuçlandırabilir. Elde edişler olabilir. Bir başarı. Hani işte kariyerde yaptığınız çalışmaların, maddi manevi başarıları getirileri olabilir ve tabii ki toplumda dikkat çekme sosyal hayatınızda bir canlanma da söz konusu bu, bu, bu alanda bazı arkadaş ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz yeni tanışmalar olabileceği gibi süre gelen ilişkiler veya bazı ekip çalışmalarından veya bazı grup etkileşimlerinden hani çıkmak ayrılmak gibi etkiler de olabilir tabii ki veya hani bir ekipte yer almanız bir iş çalışmasını yönetmeniz Hani burada bir başarı elde etmeniz de mümkün olabilir ayın genelinde aslında sosyalleşme daha fazla gruplar içerisine girme kalabalıklar içerisinde yer alma arkadaşlarla daha fazla bir arada olma daha fazla ekip çalışmalarında kendinizi gösterme ve başarı elde etme gibi tesirlerde aktif görünüyor lütfen kişisel doğum haritaları arkadaşlarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz veya yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim tesirleri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz ayın 22'si 23'ü 24'ü bugünler Mars Uranüs karesi aktifleşiyor Mars kova burcunda Uranüs boğa burcunda bu sizi biraz etkileyebilir Hani e, sağlığınıza dikkat edin. Hani böyle sinirsel gerginlikler, stresler, daha dürtüsel tavırlar ortaya çıkarabilir. Hani ilişkilerde de ya da ailevi ilişkilerde ya da karşınızdaki kişiler, eşinizde, partnerinizde biraz böyle beklenmedik ani tepkisel durumlar, yani isyankar tavırlar falan olabilir. E, ya da işte Mars Uranüs Karesi kaz sakarlıklara, kazalara yol açabilir. Özellikle elektrikli araçlar, geliştir, elektronik cihazlarda bozulmalar, arızalar ortaya çıkarabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sizin veya ailenizin, yakınlarınızın böyle tansiyon dengesizlikleri gibi sinirsel bazı problemleri varsa kronik sorunların da kendini daha fazla hissettirebileceği bir enerji. 22'si, 23, 24'e gibi dikkatli olmakta fayda var. Ayın 27'si, 28'inden itibaren Venüs ile Satürnün kavuşumu Kova burcunda görülüyor. Venüs-Satürn kavuşumu aslında ilişkilerde veya işte kişisel isteklerimizde, arzularımızda veya parasal konularda daha istikrarlı, daha tutumlu, daha ciddi bir bakış açısı getirecektir. Birazdan ev, yuva alanları, aile ve ilişkiler veya Hani emlak, gayrı, gibi konular olabilir. Yine evlilik gibi ev yuva alanlarındaki hedefleriniz olabilir. venüs satürn kavuşumu burada istikrarlı bir tutum, daha ciddi bir bakış açısı veya daha güvenli adımlar atmanız konusunda da destekleyici olabilir sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.